Biraz daha var. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ah, bu sefer eyeliner'ı vicdanıma kadar çekmedim gerçekten. Değil mi dedi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dayıgar beni çok ihtiar gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> ya dedin. Dedemle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle Aloha, dedemle buradayız, değil mi dedem? Evet. <gülüyor> Allah'a demek ister misin dedem? Aloha. Oraya. Aloha. Ne demek Aloha? Aloha, demek. Evet, hava yiyeceğiz. Hava yiyeceğiz, O zaman Aloha deyip, şimdi ben açıkçası dedemle böyle konuşalım istiyorum çünkü yani hem dedem hem anneannem çok seviyorum ve onlara çok bağlıyım ve hani beni annem dışında, hani babam da büyüttü diyebiliriz ama anneannem de dedem yani Ama büyüttü. biz de seni çok seviyoruz, annenem de ben de en çok seni seviyoruz. Ama başka torunumuz zaten yok. Başka da yok zaten değil da <gülüyor> onu da severdi. Onları da severiz mutlaka ama sen ilk göz arası olduğun için seni daha çok severdi. Ya. Evet. Ay dedemle böyle çekmek bu arada çok tuhaf, değişik geliyor. Şimdi burada masa vardı. Onu bilerek kaldırdım ben. Böyle resmi olmasın diye. Dedemle özellikle e, konuşmak istedim. Hani kendisi 1940 doğumlusun sandım evet. dedi. 1940 doğumlu. Anlatsın istiyorum hem hikayesini hem de ben e, şuna çok önem veriyorum. Sence de öyle mi dedi? Sen de söylersin. Hani böyle genç nesiller de hem dedeleriyle, anneanneleriyle, tabii, tabii. babaanneleriyle evet. konuşsunlar, öğrensinler. Tabii tabii. Onun doğru, çok doğru kıymetli... Geçmişi öğrensinler yani. Değil mi? Geçmişi bilmeleri şart. Aynen. O yüzden de şimdi ben sorularıma başlıyorum. Başla bakalım. Dedeciğim, şimdi ilk önce bana sen nerede doğdun? 1940 yılında ve bugünlere nasıl geldin? Bunun evet. böyle bir özetini... Evet, bu çok uzun bir hikaye. 1940 yılında bu şahın Yeşildere köyünde dünyaya geldi. O zaman bizim köyümüz adı Yeşildere değildi. Kül köy. Ama köy öyle bir köy ki hmm. dedelerimiz yörük zaten. Ee, göçer yani 1880 yılında o köye yerleşmişler. Ee, yani onu, senin dede tarafı. Ya, dedenin, e, dedemin babası 1880'de. Yör... İlk köye yerleşmişler ama hayvanlarına zaten yörüklerin nesi var? Hayvanları var. Başka şeyleri yok. Gözleri çekik ha. oluyor değil mi? Ha, e, ondan sonra o dibine yerleşmişler ama bizim köyümüz yemyeşil, cennet gibi. Hmm. E, Uşak da o zamanlar kasaba. <gülüyor> e, sonradan bir 1953 yılında vilayet oldu, köye vali geliyor, bu köyün adı ne? Külköy. Ya böyle Külköy olur mu? Bu yeşillikten arasında Külköy olur Bu köyün adı yeşiller olur ancak demiş ve hmm. köyün adını yeşiller olarak tercih etmiş. Niye Külköy'müş eskiden? Yani ben de bilmiyorum işte yani kim yapmış, kim koymuş ismini hiç belli değil. Köy demişler öyle kalmış ismi. Kaç kardeştiniz dedin? 7 kardeş. 7 kardeş. 7 kardeş. Biri Şimdi. vefat etti ama değil mi? 8 ee, yani, kardeş. Orta, orta halli bir sekiz. köyde orta halli bir aileydik. Ama yani gene de e, kendi kendimize çok iyi, yeter. Dedem, dedemin sürüleri vardı. Şimdi dedem sürüleri. çok iyi duymuyor bir dakika. Siz 8 kardeştiniz Yedi değil mi? 7 kardeştik. Yedi. E biri ölmedi mi? Biri öldü ama sonradan öldü. He, yediydiniz altı kaldı. Altıya kaldık. Tabii. Ha, tamam. E, Ama gençken öldü ondan. E Gençken öldü, 60-70. Allah sarsında. rahmet eylesin. 60-70. Ka e, kaç, kaç, kaç, ka kaç kız kaç erkekdiniz? Kaç kız kaç erkektiniz? Üç erkek, dört tane kız. Sen? Ben ilk erkek çocuğu olduğum için çok şey büyütüldüm yani, yani, yani aile işimde. El bebek, Gül bebek. El bebek, Gül bebek. Çobanlık yaptın gençken. Ha. Gençken zaten dedemin sürüleri vardı, babam çobancılık yapıyordu. Ben unutmam, hı hı. çocukken dedem, babamın bir köpeği vardı, yani büyük böyle. O köpeğin üstüne beni bindirip gezdiriyordu. Aa. Evet, o kadar büyük köpek yani, hayvanları koruyor kurtlara karşı. Kanga o mıydı? çok kurtlar vardı. Ya yuvanları yani şey yapıyorlardı dağlarda, gece falan. Kurtlar saldırıyor, hayvanlar şeyleri, köpekler koruyor. Şeyi koyunları. E sonra sen yani şimdi... Yani benim çocukluğum şimdi o dönemde bizim köyde hı. okul da yoktu. Hı hı. Tamam mı? 1949 yılında açıldı okul. Hı hı. Ee, biz annem beni camiye imamı, köy imamına şey hiç olmazsa dinini öğrensin, şeyini öğrensin diye imama gönderdiler. Tabi ben bütün sureleri falan da ezberdim. Sonradan küve bir imam geldi. O, çok medeni bir imamdı. Bize Türkçe yazıları öğretiyordu. Hmm. Kar, korku, kır, kır bilmem ne. Sabahları spor yaptırıyordu, koşturuyordu bize. Sonra hmm. 1900 e, 59 yılında okul açılınca 49'da tane, açıldı okul. 49'da işte. Aha. 49'da okul açılınca iki tane Kövensü öğretmeni geldi köy. Sen köven, 9 yaşındasın. Köven, Kövensü'den mezun onlar. Hı hı. Ondan sonra şimdi İki tane öğretmen var ama tek bir sınıf olsa olmaz. Hı hı. Mecburen iki sınıf olacak. Ellerine alfabe kitabı almışlar. Hı. Çocuklara işte tek tek dolaşıyorlar köy çocuklarını. Onu okuyanları e, ikinci sınıf alıyorlar. Okuyamayanları birinci sınıf alıyorlar. Hı hı. E ben de hoca bize öğrettiği için onların o alfabe kitabını okudum. İkinci sınıfa ben anda. direkt ikinci sınıfa geçtim. Yani ilkokulu 4 sene okudum. Aa! Tabii o zaman beş yılda okul, ben ha. dört sene okudum. Şimdi dedi, sen bir dakika sonra e, sonra ilkokulu, ortaokulu okudun o zaman. Sonra ilkokulu bitirdikten sonra... ...dedir ki, Konya'da askeri okul var. Yatılı okul dediler. Hmm. Oraya e, şey yapacaksınız... Oraya gitmek ister misiniz? Dedi, öğretmen. Hı hı. Biz dedik ki gideriz tabii Konya'ya, şey yatırı okula gidelim. Orada okuyalım. Önce öğretmen okuluna gitmek istedim ben. Hı hı. Fakat öğretmen okuluna pek şey etmedi annem. Dedi ki gerek öğretmen okuluna Sene iki oraya gitti hı. asker okulu Asker işi sağlamdır dedi yani. Ha, bağırdı da biraz. Ondan sonra e, biz yedi kişi köyden, o okula yazıldık. Kaç yaşındasın o sırada? O zaman işte 54'te. 54'te, 14 yaşında 15. yatılı okula gidiyoruz. 14 yaşında evet. Konya'ya Okula gittin. gitmek için, Konya'ya gitmeden önce hmm. okula gitmek için sağlık raporu istediler. Hmm. Hadi İzmir'e gittik. Tabii İzmir. E, <gülüyor> İzmir'e gittik. Eşraf pa Paşa'da şey var, asker hastane vardı. Oraya işte rapor için macat ettik falan. Tam bir gün mü, iki gün sonra oraya bayram girdi. Hmm. E paramız yok. Yeteri kadar. E bayram olduğu için hastane tatil oldu. Hmm. E ne yapacağız? Kaç kişi? Tek mi gittin oraya yoksa? Diyelim 4-5 kişi vardı Arkadaşın ee? var. Arkadaşın ama. Tabii da Şimdi ben otelin şey, altında da bir lokanta vardı. Ha, ben evet. ona dedim ki, ben abi ben <gülüyor> e, burada çalışabilir miyim falan dedim. E sen ne yapacaksın burada dedi, ya işte bu usta dedi ki, ya gelsin dedi, e, su dağıtır dedi burada dedi, şey yapar dedi. E başladık o gün, ertesi gün, hiç olmazsa yemek yeriz, bir, para var istemez diye, öyle 4 günü ila ederiz diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla... Dördüncü günü işte orada da şeyler garsonlar bir iki gün duruyor kaçıyor bir gün duruyor kaçıyor usta beni çok sevdi. Şöyle... Anneannem, anneannem geçebilir miyim diye soruyor böyle. Usta, <gülüyor> geçen yani. Koyanmış. Biraz detaylı oldu ama. Birazdan mı? koyalım mı? Bitince, bir 10 dakikaya. Koysam gözükür mü? Gözükür. Bir 10 dakikaya koysan olur mu, bitince 10 dakikaya. Detaylı oldu ama usta, 4. E, günün sonunda, garsonlar bana değil sana para para vermez.'' bu adam dediler ya. Yani ''Biz alamıyoruz, sen nereden para alacaksın, nereden?'' Ee. 4. gün sonunda hastane açıldı. Usta'ya ben dedim ki, usta ben artık dedim böyle böyle asker okula girmek için rapor alacak bayağı geldim. İşte bayram Dolayısıyla burada çalıştım. Şimdi ya dedi ne yapacaksın askerliği burada, benim yanımda kal dedi yani. Orada kalsaydık belki lokanta kral olurduk yani. Olurdu ne yani zaten sonra kafeterya da Zaten işte. sonunda da lokantacı olduk yani. Evet, evet oldu. Şimdi bir dakika orada ne kadar çalıştın dede? Dört gün. Dört gün, gün ve Sonra gittin. Dört gün sonra usta dedi ki akşam gel dedi. Hem yemek hmm. gelsin hem dedi, hesabını görürüz. Akşam gittim. O zamanın parasıyla hiç unutmuyorum. Bana yedi lira para verdi adamcağız. Elli dört senesinde. Elli dört senesinde. Ve otelde de elli kuruşa yatıyoruz. Düşünün. Aa. Tabii. Hmm. Yani nasıl o... sevindim? Nasıl sevindim ben. Hem yedik içtik hem Sonra biletini aldın. Var. Sen Konya'ya gittin. Rapor aldık. Döndük, geldik şeye. Konya'ya? Hayır canım işte köye diye döndük E yani. yatılı okula gitmiyor muydun? Gideceğiz, rapora askerlik şükürlerinden veriyoruz. He onu veriyorsun, tamam. Ondan sonra bu dediğim Ağustos ayında oluyor. Okula, Eylül ayında imtihana çağırdılar. Konya'ya gittik, yedi kişi köyden. Uf. Dedecim bu günlere gelebilmemiz bin için çabuk çabuk geçer. 5000 kişi var. Ee? Ee, i̇mtihara girdiler. İmtihara girdiler. Biz 7 kişi aynı köyden girdik. Bir tek ben Konya'da kaldım. Aaa evet. ne 5000 kişi arasında. 5000 kişi 350 kişi aldılar. Hmm. Bizim köyden gidenlerden 7 e, kişi gittik ya. Hmm. Yani bir tek ben Konya'da kaldım. Hı. Neyse Konya'da kaldık artık Konya'da yatıl okulda okudu. okuduk işte oradan sonra e, okulu bitirdikten sonra Ankara'ya daha yükseğine geldik. Konya ortaokulu okudun. Ortaokulu, Ankara'da liseye esin okudun. Ankara'da okudu. liseye okudun. Yani askeri hayatın askeri. nasıl gelişiyor? Ha, i̇şte orada. Şeyi merak ediyorum. Askeri meslek ee. lisesini de bitirdik. Beni konuşturmuyor <gülüyor> dede. Muhabereci, <gülüyor> olur. <gülüyor> Muhabereci <gülüyor> olur. Bitirdik asker meslek lisesini. Dur dede Ankara'ya Ankara gittin. Evet. Ankara'ya gittiğinde liseyi okudun, doğru mu? Ankara'ya gittiğimde derslik okudum. Tamam, ondan ha, sonra ondan da... Ondan sonra ritmelere taktık. Eğitime başladık yani. Direkt askerliğe, askerliğe. başladım zaten. Başladın. Peki askerliği yani o mesleği sen isteyerek mi girdin yoksa... Şimdi isteyerek... Hani şansa... yani... Ben bu arada bağırarak şimdi... konuşuyorum, dedemin kulağı dağılır. Şimdi... Yok yok şimdi. Duyuyorsun, Yani, duyuyorum, duyuyorum. <gülüyor> şimdi o zaman zaten askerliğin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Hmm. Asker şube başkanı babama demiş, senin oğlan işte orada okul var gitsin diye. E o da gönderdi. Biz de yine nedir? Askerlik nedir? Çavuş nedir? Başçavuş nedir? Bay nedir? Aspaniye, onun Peki, Ankara'da asker. dur kaç yaşındasın o zaman? Ankara'da 1954 1957 58. Yani 1957 10, 58. 17. 58'de 17-18'de asker oldun sen. Tamam. Anneannemle tanışmış mıydınız? Yok canım tanışmadık. 1960 yılında e, mezun olduk. Evet. Rütbeleri taktık. Alt ha tamam. 60. Ondan 20 sonra, 20 sonra yani. ilk maaşımızı verdiler. Evet. Ondan sonra 15 günde izin verdiler. Doğru geldik şey uşağa. Uşağa gittim. Peki uşağa gittim. o zaman anneannemle galiba tanıştın. Hayır hayır o zaman tanışmadık. Nasıl Ama, oldu anladın mı? Ondan sonra 15 günde geri döndük. Evet. Ertesi sene Nisan ayında bir aylık izinim aldım ben, 61 yılında. Evet, 61, bir ay izin verdim. Zaten bir ay izin var Deden ben... bu arada, pardon, inanılmaz çalışkan bir insandır arkadaşlar. Evet, yani inanılmaz, 80 yaşında ve yani bahçeyi... Ne deniyor Kasandru. dede? Kazıyor. Kaz... Belliyor. Bellemek, he. Bahçeyi belliyor, yani sabah zaten 6'da, 5'de, 7'de kalkar. E Sağlanmışsın bu harekette hayata borçluyorsun. Motto neydi dedi? hep söylediğin cümlen ne? Hayatta kal, ayakta kal. Evet. Ayakta kal, ayakta kal. Aynen. Dedemin mottosu yani ve o yüzden de hiç yaşlanmıyor. Kesinlikle... Yaşlanmıyor değil, yaşlanıyor yani beden da... beden olarak yani ya, ama biraz... Sağlıklı yaşlanıyor, sağlıklı yaşlanıyor. Sağlıklısın, aynen. Sağlıklı yaşlanıyor. Kulakların da duyuyor. e Duyuyorum. 21 yaşındasın. Geldik oraya, şeye, e, izine. Orada işte izini geçiriyoruz. Hı hı. Bu bizim rahmetli bir vardı benim. O şimdi rahmetli oldu. O dedi ki ya gel bir uşağa, uşakta bir şey edelim dedi. Onun tanıdığı bir ahbabının karısı, hanımı hı hı. Neyi, annenle ilgili de tanıyormuş onu. İşte hı hı. onlar kendi aralarında konuşmuşlar. Gösterelim diye. Hı hı. Geldim ben neyse işte... Beraber gittik Aha. kadının evine, orayı anneanneni çağırmışlar. Ondan sonra anneanneni orada gördüm ben. Sevdim mi, beğendin ya. mi? Beğendik tabii, şey yaptık. Sen 21'sen anneannem de 17. 17 yani. yaşında ama yani daha yeni hayat atılmışız, daha çocuk sayılırız yani 17 yaşında, 20 yaşında ne ki yani. Hı hı. Ya. Ondan sonra geri döndüm, gittim ben tabii şeye, köye gittim. E, tanıştınız, gittim. gittim. gittim. Ben... Işte Nişan orada... falan olmadı mı? Daha hiçbir şey olmadı, ha. hiçbir görüşü. İlk daha birbirimizi gördük, konuşmadık bile yani. Hı hı. Ondan sonra... Şimdi ben izin bitti, döneceğim artık şey. Ankara'ya döneceğim, Hı. Ee, şeye geldim, istasyona geldim. O zaman ulaşım aracı yok, sadece tren var. Başka bir şey yok yani. Ben bu arada zamana bakıyorum ama Ankara, artık uzun oldu. ulaşım olsun. aracı olarak tren var. E? Ben istasyona geldim, trene. Eniştenin de evi istasyonda. O bizi tanıştırandık. İstasyon uşahtı Çine... ama. Hayır, istasyon uşahta değil. O bir, bir beri istasyonda uşağı değil yani. Tamam, uşağın daha, orada. Ha, uşağa bir istasyon daha var. Hı. Ondan sonra ben e, trene binip çekip gideceğim, biletimi aldım. Hı. Tren iki saat şehirli kaldı. Aa. Ay Allah ya, bak şansa bak dedim ya. iki saat şimdi burada nasıl vakit geçireceğiz? Gittim işte işte ablamların evine gittim oradan. E işte dedi ki ha iyi geldin ya dedi tamam dedi gidiyoruz şu an. Nereye gidiyoruz ya? Ben Ankara'ya gidiyoruz dedim. Hı. Yok yok dedi nişan yapmaya gidiyoruz. Ay, yok artık. Eğer tren teyirin olmasaydı ben nişan bir şey olmadan çekip gidiyordum yani. Ya, nişanı yaptınız öyle. Yapmadık. Yani, Trenin tehirli olması hı hı. bu e, anneanneyle nişanlanmamıza sebep oldu. Ya e, gittik oradan uşağı artık motorla, traktörle. Orada işte alışveriş yapıldı, bilmem ne yapıldı. Ondan sonra Kıdrel Laz'da işte 6 Mayıs mıydı? 5 Mayıs'tı. 5 Mayıs'ta, inşallah aldi işte orda. Dur sonra sen Uşak'ta mı kaldın peki? Askeri hayatına başladın. Ertesi gün tekrar hemen göreve gittim. Ankara'ya. Ankara tabii. Ankara'ya gittin. Orada ne kadar kaldın? Kaç sene toplamda kaldın? Toplamda Ankara'da vazife dolu olarak 11 sene. 3 sene orada okuyayım, 14 geçiyor. sene. Kaldım. bir sene Ankara'da yaşadın dede. Yaşadım evet. Sonra ama anneannem o sırada geldi Ankara'ya. Şimdi hayır e, şeyde e, gelmedi. Kasım ayında ben tekrar e, isla, şeye geldim. E, Uşak'a geldim. Orada düğün yaptık uşakta. Tamam. Tabii düğün yaptık. Bir karlı, kışlı günde Eee işte İstanbul'dan anneanne, de vardı. Beraber Aralık'ta üçümüz. zaten evlendiniz, değil Abi mi Aralıkta, siz? Aralık'ta 2 Aralık. evet 2. Beraber Ankara'ya döndük. Öyle. 50. yıllarını bitirdiler. Ne zamandı da 50. yılınız? 50. yıl 11'de. 2011'de. <gülüyor> tabii 61 oldu. Yani 61 2021 yılında 60. yılları bitiyor. Evet tabii. Eee yani kınalarda biri bir birin aşıklardı. Hadi oradan, <gülüyor> Hadi oradan. <gülüyor> Hayır, dedem evet. duymak istediklerinizi söylüyor. Aşk değil de anlaşıyorsunuz yani. Evet, çok iyi anlaşıyoruz. En sonra anneannem sonuçta senin ama geldi sonra Ankara'ya. Ankara'ya geldik beraber işte. Ondan sonra. Biraz hızlandıralım diye şey yapıyoruz. Hı. 11 sene orada yaşadınız 11 beraber. 11 sene orada yaşadık. Annem orada doğdu. Anne orada doğdu, dayım orada doğdu. Ondan sonra tayrimiz çıktı Doğu Beğiz'de gittik. Ne zaman hangi sene? 74'te. O bu arada ben iki sefer Kıbrıs. Şeyi dolayısıyla hem 64'te İskenderun'a gittim, 3 ay orada kaldım. Kıbrıs'a çıkarma yapılacak diye. Olmadı. Tekrar Ankara'ya geri döndüm. 67'de bu sefer tekrar çıkarma olacak diye Antalya'ya gönderdiler. 3 ay orada kaldık, gene olmadı. Hı hı. Ondan sonra gittikçe Doğu Beyaz'de 74'te. Biz oradayken çıkarma oldu Sen karada çalışıyordun karada değil mi dedin? Karada Sonra Ankara'da annem doğdu. Dayım doğdu. Anne, annem zaten terzilik yapıyordu. Çok da güzel kıyafetler dikiyordu değil mi? O zamanlar bayağı da kazanıyordu evet, iş olarak. O sabahlara kadar anneannem de çok çalışkandır bu arada, evet, o da bayağı evet. çalışıyormuş. Evet, doğru. Sonra anneannem zaten çocuklarını büyütüyor, sen de tabii. hep çalışıyorsun. Sen de tabii, tabii. Ankara'dan tabii. Doğu Beyazı'da gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Orada kaç sene yaşadın? 4 sene, doğru bir sene. 4 sene kaldık orada. Valla kavunlar güzel, düştü. Güzel kavunlar günler. Kavunlar düştü. düştü, bir dakika. <gülüyor> Kapat. Dur dur, kavunlar düştü. <gülüyor> Niye düştü ya? Ne bileyim. Dediş, o zaman Doğu Beyazıt'a gittiniz 76'da. 4 74'de sene... gittik, 71'de gittik. He, 71'de gittiniz, 70... 4 sene mi kaldınız? Ha, 75'te döndük. Tamam, orada Çünkü... nasıl geçti günler? Çok güzel geçti. Yani ufak bir kasçı ama... ...o zamanlar terör olayları falan yoktu yani. Bu mahrumiyet Bölgesi olduğu için herkes birbirine çok yakındı. Akşam oldu bu toplanıyorduk böyle 8-10 aile. Eğleniyorduk yani sinema orada birlik sinemasında devamlı sinema hı hı. Yani güzel geçti Doğu Vest'de güzel. Bir sonra, de orası hı. şeydi yani o dönemde orası kaçakçılık vardı orada. Ne kaçak? Kaçak eşyalar geliyordu şeyden. İran'dan, Japonya'dan. Ne ne buradan. gibi eşyalar? İşte fincan takımı bilmem ne ulursuz. Öyle falan. şeyler. İvır, Peki Doğu Vest'ten sonra nereye gittiniz? Doğu Vest'ten sonra Çarşafköy'ye. Çerkesköy, orası yakın zaten. Çerkesköy'e geldik, İstanbul'a yakın Çerkesköy. Ama Çerkesköy'de oturmadık biz, orada şey yoktu, okul. He, onu hatırlıyorum, annemin. bir şey yoktu. yoktu. Evet. Ee, servisle gidip geliyorlar okula, o da çok zor oluyor çocuklara. Hı -hı. Yani dedim ki ben burada oturmam, çalışıyorum. Çorlu'ya gittiniz, değil mi? Çorlu'dan er tuttuk. Çorlu'da Çor... ne kadar kaldınız? Çorlu'da 4 sene kaldık. 4 sene Çorlu, sonra nereye taşındasın? Sonra ben, <gülüyor> ben Kıbrıs'a gittim. Bir yıl Kıbrıs'ta kaldım. Anneannem de, dedem, dayım Onlar da Çorlu'da geldi. Onlar Çorlu'da kaldılar. Ha sen tek mi gittin? Tek gittim. Kaç ya. senesinde? 78'den, 77-78'den. Kıbrıs'ta nereye gittin dedin? Kıbrıs'ta işte Çamlı Bölde'ye bir yer var arada, omor falan. Tabii Şimdi onun adı Güzel Yurt oldu ya, Güzel Yurt. Sonra? Güzel Yurt'ta bir yıl karar yaptım orada. Çorlu sonrası geldik. Çorlu sonrası İstanbul'a geldik. İstanbul'da Tabii. da Ataköy'e ilk İstanbul'a geldik. Evet. Ataköy'de oturdum. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum. Yani böyle tayin ola, ola dedemin hayatı geçti, geçti açıkçası. Evet. Ve askeri e, yani askerliğinden dolayı hep görevi zaten buydu. Evet, evet, evet. E, ve şöyle bir şey. Sonrasında da bu arada kafeterya işletiyor. Emekli olduktan sonra. 87'de emekli oldum dedi Evet, dedim 87'de bugün. emekli oldum. Ondan sonra 11 senede kafetayla çalıştırdım. Şöyle. Sonra da annemin zaten evet. hukuk bürosunda muhasebe, muhasebe işlerine, işlerine baktı. Yani hep çalıştı. Hep Ama hep ben de. şunu merak ediyorum dedi. Onu aşırı merak ediyorum. Eski zamanlarda böyle insan ilişkileri, komşuluk ilişkileri, her şey nasıldı? Mesela bugüne kıyasla bir. Şimdi... E, eskiler, eski zamanlarda bu televizyon olayı olmadığı için bu el, şey telefonu... Akıllı telefonlar. <gülüyor> akıllı telefonlar olmadığı için ...insanlar birbirine daha çok samimiyet gösteriyor, daha çok yaklaşıyorlardı. Bu televizyon çıktı, bu akıllı telefonlar çıktı, insanlar birbirinden uzaklaştı. Çünkü birbirine ihtiyaç duymuyorlar. Hmm. Sohbet için, e, konuşmak için hiç birbirine ihtiyaç duymuyorlar. Oturuyor televizyonun başına, oh. akşama kadar seyrediyor. Şimdi televizyonun yapıyor, dışında e, bir de telefonlar var. Telefonlar yapıyor. var bir de. Telefonlara evet. da öyle. Telefonların başında e, ben metroya biniyorum. Aa herkes hiç kimse kimseye bakmıyor. Böyle şey, <gülüyor> ne ellerinde şey. Tam bir şeyler yazıyorlar. Evet. Ben diyorum bunlar ne yapıyorlar acaba böyle. Ama böyle. senin de var bir akıllı telefonun. E benim de var artık şey yap da geri kalmadın. Anneanneme de aldık. Odaya biz de uyduk. Hala bakıyoruz işte yani öyle, öyle Peki gelip, bugünkü geçiyor. ilişkileri hani genel olarak Dedem bu arada gençlerle çok iyi anlaşır? Ee, yani ben artık 32 yaşında biri olarak gencim ama tabii böyle daha 20'lerinde falan olan gençleri görüyorsundur, duyuyorsundur. Genel ilişkileri, gençliği nasıl görüyorsun yani sen de de günleri, geçmişe baktığında kıyaslarsan? Vallahi şimdi şimdi bu bu dönemin gençliğini pek de tanıyamıyorum ben yani Allah şey için şimdi niye ama ne bileyim yani gençler pek şimdi. Okul şimdi her yerde okul var, hepsi okulu bitiriyorlar ama çocuklara iş bulma şeyi durumu zor, hmm. efendim ekonomik durumları bozuk, hepsi çok zor durumda insanlar. Onun için önceden ya şimdi ayrıca şimdi kimse tarımla uğraşmıyor. Ha, evet, bizim, tarım. bizim gençliğimizde herkes tarımla uğraşıyordu, çiftçilikle uğraşıyordu. Bir defa orada da işsiz kalma diye bir şey yok yani. Evet, evet. evet. Şimdi herken ama tarıma aşısısı kadar. Şimdi her memleketini bırakan çiftliğini bunu bırakan büyük şehirlere geliyor. Büyük şehirlerin varoşlarında böyle işte salıhate gidiyorlar. Bir Zor. de dedemle dün şey konuştuk. Zor Şu yani. konuyu konuştuk dedi. Duyuyorsun değil mi beni? Duyur, duyuyorum. <gülüyor> Dedemin kulaklığı var. Kulaklığım var mı? Var ya ben tamam. duyuyorum seni <gülüyor> şimdi. <şeyin gülüyor> anneannem duymamaya başladı. Çok Sen duyuyorsun duyuyorum. artık Şimdi dün dedemle işte yürüyorduk bugün belki hatta çekerim yine sizi de alırım yanımı yanımıza alırız ee, işte kumsalda falan yürüyoruz şunu konuştuk eskiden hani böyle birine merhaba dediğimizde bize geri merhaba derdi artık onu demiyor böyle insanlar daha hatta garipsiyorlar hani niye merhaba dedin der gibi onu ben çok tuhaf buluyorum dedim dedem de öyle dedi. Evet dedem? işte yani bu <gülüyor> iletişim ilişkileri koptu şey yapmıyor mesela burada oturuyoruz mesela yemek yiyoruz şuradan geçiyorlar yani bir afiyet olsun iyi günler falan diyen yok yani çok yani az diyorlar gidiyor ama yani diyen de var ama azınlıkta çoğunluk öyle neden değil. sence de de böyle bir değişim oldu hani neden i̇şte bu bu şeyden bu, bu telefonlardan televizyonlardan bu şeylerden çağın şeyinden teknolojinin aşırı gelişmesinden nereye geldi diyorsun teknolojinin ya, yan ya. etkisi. Evet. Vallahi keşke aslında şu anda imkan olsa ben çok isterdim. Hani eminim böyle aranızda izleyenlerden dedeme şu anda hani soru sormak isteyenler olur da eğer ki siz de şu an böyle canlı izleseydiniz öyle bir durum olsaydı. Ee, ama tabii ki de zaten sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ben şey düşünüyorum şu anda. Acaba hani ben bu videoyu izliyor olsam ne sormak isterdim? O benim e, hani dedem ve anneannemle, e, hatta anneanne ve dedeyle büyümenin sağlığa yararları diye bir videom vardı. Geçen sene onu da çekmiştik. O videoyu evet. da şuraya koyarız, buraya koyarım, şuraya bir yerlere koyarız artık izlersiniz. Orada da dedeme de anneanneme de hani gençlere tavsiyelerini sormuştum, ne tavsiye edersiniz diye. Onu yine bir sorayım, belki değişik başka şeyler de söyleyebilir dedem. Onun yanı sıra da öncelikle dedi tavsiyelerin var mı bugünkü insanlara gençliğe 80 yaşında görmüş geçirmiş evet, biri olarak evet. çok çalışkan biri olarak. Valla gençlik bir defa. Kendilerini önce ne olmak istediklerini tespit etmeleri lazım. Nasıl daha, tespit edecekler? Ya daha okuldayken de kendi şeylerini, becerilerini anlayacaklar, bilecekler yani. Hani hangi yönde ben başarılı olabilirim? Sanatta mı efendim başka yerde mi bilmem mi diye belirleyecek ve o yönde kendini geliştirecek. Hmm. E bunu bunu sonuna kadar götürecek yoksa böyle nasıl olsa olur Her, herkes e, bir ekmek buluyor ben de bulurum diye. Şey ama şu anda yani. o kadar imkan var mı sence? Var, ne realbasin yani okullarda okuyorlar şey hepsini. Şeyden. Ümidin ve umudun var yani senin. Gene de umudun var. Gençler, gençler zaten ülkeye geleceği gençler ama onlar kurtaracak bu ülkeyi. Aynen öyle. Tabii ya. Yani bunlar Atatürk'ümüzün Atatürk izinde Atatürk gençliği bu. Gerçekten bunlar. öyle Atatürk. Ha. Atatürk genç Cumhuriyet'i kime emanet etti? Bize. Gençliğe emanet etti. Aynen öyle. E, sahip çıkacak gençler. Aynen öyle. Kesinlikle. Dedeciğim onun dışında senin başka söylemek istediğin bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim bir dakika şöyle söyleyeyim Şöyle geçmişe dönüp baktığında senin e, pişmanlıkların var mı? Mesela onu sana sorayım. Vallahi Böyle... ben şimdi şöyle pişmanlıkları derken mesela ben Ankara'da 12-13 sene kaldım. Bu 12-13 sene zarfını da hep çalıştık ama en azından hafta sonlarında, bilmem nerede, bir yabancı dil kursuna Evet, evet. da bir e, müzik aleti öğrenmeye çok isterdim yani. Ya. Bu, bu ikisi benim için nüfde kaldı. Ya. Yani boşa geçirmiş oldum Ankara'da. Halbuki 11 sene orada ben bir işte müzik aleti çalmak için, Uğraşsaydı mutlaka başarır. Ve de dedem İngilizce. çok meraklıdır. Ha, Ama İngilizce sen vereceğim. çok meraklısın İngilizce de. He, pardon. Biz çalıştık. koşturduk yani şeyden, kış oda. ama evet. iki çocuğun vardı. Bir ee, de şöyle de bir şey var. Yani, o da var e, yani. tabii bir de sen kaç, 65'inde mi ailinden hem ders alıyordun ya İngilizce dersi? Ha, kaç evet, yaşındaydı? evet o zaman tabii 70 yaş 70, 70 küsür yaşında küsür yaşında İngilizce ders aldı, evet, kaç sene aldı? Evet, evet, Konuşuyorsun, sen, how are you? Thank you very much. I'm good, thank you. Evet. <gülüyor> Valla dedecim Öyle. iyi ki benim dedem oldun. Seni çok evet. seviyorum. Ben de seni çok seviyorum bunu. Artık söylemeye de gerek yok tabii zaten. Tabii gerek yok ha. ama ben özellikle ha. dedemle evet. sohbet etmek istedim. Evet. Anneannemin burada olmamasının sebebi de anneannemle beraber olunca anneannem tabii konuşuyor, dedem susuyor. Ben de özellikle dedemin konuşmasını istediğim için hani dedemle böyle birebir sohbet edelim istedim. İlerleyen zamanlarda belki bir videoda anneannemle çekeriz. Belki bir sonraki gelişimde. Bu video sevilirse, ve siz de isterseniz, belki de anneannemle de sohbet ederiz. Öyle. Sen YouTube'u biliyorsun. Evet, biliyorum. Şimdi şey demek ister misin? Hani bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi demek ister misin? Bak, ben olayım ben. Şöyle yapalım mı? <gülüyor> <gülüyor> Böyle yapacağız. Bu videoyu, bu videoyu beğendiyseniz... <gülüyor> abone olmak isterseniz, abone, isterseniz. abone olmak isterseniz abone olmak isterseniz şöyle yapabilirsiniz evet zilli açabilirsiniz onun dışında da zaten her hafta gelen videolardan haberiniz olur Tabii. dedem Mustafa Erdoğan evet. beni zaten tanıyan artık izliyorsanız tanıyorsunuzdur böyle o zaman Mahalo diyoruz. Bye. Sevgiyle kalın diyoruz. İyi ki izlediniz diyoruz. Ben her birinize minnettarım ve dedemi öpemiyorum. Dedeme sarılamıyorum bu durumlardan dolayı. Ama bye. dedem... Bay bay diyelim o zaman. Görüşürüz. Bay bay. Dedemle yürüyoruz ve dedem bugün işte çekimde dedi ki ben bir şeyler daha söyleyecektim. Onları söylemedim dedi. Ben de bu arada güneş gözlüğü de takmıyorum. Taksam mı dede? Çok Neyse dedemin anlatacakları var yani anlat dediğim. Şimdi e, gençlere, gençler için sorduğu soruya ya bir şey eklemek istiyorum. Gençlerin sanata yönelmeleri gerekiyor. Mutlaka bir sanat öğrenmeleri gerekiyor. Sanat okullarına erkek sanat okulları, kız sanat okulları vardı. O evet. okullardan mezun olanlar hiçbir zaman aç kalmazlar. Mutlaka iş bulurlar. Sanatla onun mı ilgilensinler? Onun için ya, bir sanat dalına ilgilenseler çok daha iyi olur. Evet. Ne biçim şimdi? Ben açayım mı? Dur. Dur dur. Bırak dur. bana dadı. Açamazsın Açıyorum. Atarım. Ben biliyorum. Bırak. Al. Açalım. Al. Peki sen gösteriyor mu dedi. Yazlar. Ben şimdi ya söylüyorum astro. Evet. Deden bu arada çekim için özer giyindi. Sakak tıraş oldu. Kerş